Selam arkadaşlar, nasılsınız? Ben Şengül. Efendim 12 burç arkadaşım. İnşallah iyisinizdir. Sevgili 12 burç arkadaşım. Koç burcundan alıyorum. Balık burcuna kadar şöyle toplu bir video çekeyim dedim. Platonik ve yalnız arkadaşlar için çekeceğim. Şimdi platoniklere çeksem yalnızlar biz ne olacağız diyorlar. Yalnızlara çeksem arkadaşlar platonikler ne olacağız diyorlar. Ben de düşündüm, taşındım. Önce platonik Ardından da yalnız arkadaşlar için aynı anda kart açacağım sevgili platonik ve yalnız arkadaşlarım tüm burçları olacak bu 12 burcumuz için sevgili koç burcu arkadaşımdan başlıyorum balık burcu arkadaşımızdan çıkacağım platonikler ve yalnızlar için 30 Ekim'e kadar bakayım onları neler bekliyor şöyle bir bakalım canlar değil mi hadi bakalım koç burcu arkadaşımızdan başlıyoruz platonikler ve yalnızlar için Şöyle üçer üçer kart sevgili arkadaşlar sizler için çekeceğim. Usulen değil mi? Böyle bir önce karıştırmak lazım. platonik arkadaşlarım için 30 Ekim'e kadar bakayım onları neler bekliyor. Evet sevgili platonik arkadaşım, koç burcu arkadaşım sizden başladım tabii ki usulen değil mi? Sıralamada siz varsınız. Şöyle bir çekelim ki buraya da yalnız arkadaşlarımdan koyacağım. Evet sevgili platonik arkadaşım aslında aşıklar açılımı özellikle sizleri kastediyor ama pek anlayamadınız sanırım siz neyse fark etmez sizler için de böyle ayrıdan açılım yapıyorum zafere mi gitmek istiyorsunuz zafer mi istiyorsunuz güvenli ilişki isteyeceksiniz bakın aziz geldi yani, sevgili arkadaşlar güvenli ilişki isteyeceksiniz güven duygusu kaplayacak her yerinizi güven isteyeceksiniz her şeyden önce hem güven hem evlilik isteyeceksiniz sevgili platonik arkadaşlarım şöyle gerçek aşkla tanışsak da geçmişin olumsuzluklarından tamamen kurtulsak diyerek bakın kurtuluşa doğru gideceksiniz gittiniz mi kurtuluşa? gittiniz bir şeylerin olumsuzluğundan sıyrılacaksınız belki yeni bir kısmet yolunuza çıkacak sevgili platonik arkadaşım ya da platonik olduğunuz kişi aslında aşıklar açılımına baksaydınız Oradan çok daha iyi anlayacaktınız ya. Neyin ne olduğunu. Neyse böyle olsun bakalım. Belki de platonik olduğunuz kişiden karşılık alacaksınız. Hem kurtuluş hem gerçek aşkla tanışmak demektir. 30 Ekim'e kadar sevgili platonik olan arkadaşım, Koç Burcu arkadaşım, bakın gerçek aşka doğru gidiyorsunuz. Aziz güvenebilirsin diyor. Güven duyabilirsin. İlişki ise ilişki, evlilik ise evlilik. Burada ise Geriye bakış yapacaksın diyor. Nerede o eski haller? Nerede o benim çaresizliğim, mutsuz olduğum anlar? Ha şöyle de bir şey var sevgili Koç Burcu arkadaşım, Platonik olan arkadaşım. 30 Ekim'e kadar ha belki bir anda karşınıza kısmet çıkmayabilir. En azından yolunuza bakın. Burada bir canlılık geliyor, bir kurtuluş yaşayacaksınız. Olumsuz duygulardan, düşüncelerden kurtulacaksınız. Bir anda ha deyince, zafer yapamayız. Biraz çabalamak lazım ya da kader anlamımıza ne yazdıysa bunu mutlaka bize yaşatıyor sevgili platonik arkadaşlarım bakın zafere doğru gideceksiniz zaferi yaptınız mı bu kartımızda savaştan çıkmaktan söz eder artık savaşın tahriplerini geride bıraktınız mutsuzluklar geride kaldı güven duygusu içinde bir şekilde kurtuluş yaşayarak geriye bakış yapacaksınız zafere doğru gideceksiniz diyor Sevgili platonik arkadaşlarım için. Yani kötü kartlar gelmedi. Güzel yere doğru gideceksiniz. Şimdi yalnız olan arkadaşlarım için 3 tane kart çekeceğim yalnız arkadaşlarım. Bu da sizler için olsun lütfen. Yalnızlar platonikler sonuç itibariyle aynı kapıyı açıyor. Hiç fark etmiyor. Biz ne olacağız bizden hiç söz etmiyorsun diyorlar. Evet şu 3'ü gördüğünüz gibi. Koç Burcu'nun yalnız olan arkadaşlarım için Aman Allah'ım birisi çıksa da yolumuza ortak noktada anlaşsak Biz de birleşsek diyen Koç Burcu arkadaşlarım var Yalnız olan arkadaşlarım var Şöyle pilotonikleri önce bir ayıralım Evet sevgili yalnız arkadaşım Güzel insan bakın Güneş gibi parlayacaksınız 30 Eylül'e kadar güneş gibi parlamalarınız var Neden var? At çıkmış Bebek var Aman Allah'ım belki de küs olduğunuz biriler var Belki birileri var değil mi hep mi yalnızdınız bütün hayatınız boyunca birileri var var birileri o insanlarla ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz güneş kartımız ilişkileri düzeltmek bazı şeyleri gerçekleri kabullenmek demektir sevgili koç burcunun yalnız arkadaşlarım bakın burada yeniden doğuş geliyor geçmişin olumsuzluğu sıkıntısı sizi yalnız bırakan sebepler her neyse bunları bitireceksiniz bakın çiğniyorsunuz burada fakat bu raddeye gelindiğinde ise bakın böyle bir melankoli durumları bu illa ki siz hayal kırıklığı yaşayacaksınız anlamına gelmez. Geçmişi bitirdiniz. Artık bir şeyleri kabullenmişsiniz burada. Geçmişi bitirip yenileneceksiniz. Yenilendiniz mi? Bir anda ha deyince şu vaziyeti oluşturabiliyor muyuz? Oluşturamıyoruz değil mi? Artık yenilendik. Bu yenilenmenin ardından bir miktar böyle bir melankoli durumlarımız söz konusu kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz değil mi canlar böyle bir ne bileyim bir kalp boşluğu bir ruh boşluğu içinde hissedebilirsiniz ama ortak noktada anlayacağınız kısmetler aşklar ya şöyle gözümüzü bir açalım kimse yalnız değil sevgili koç burcu arkadaşım yalnız arkadaşım lütfen gözümüzü açalım şöyle çevremize bir bakalım mutlaka bizden hoşlanan bizden elektrik alan bize şöyle hafif yan gözle bakan mutlaka birileri vardır şöyle bir kafayı kaldıralım böyle olmayalım bakın ortak nokta anlaşmaları geliyor sizlere de sevgili yalnız olan koç burcu arkadaşlarım tamam hadi bakalım sizlere de güzellikler gelecek geliyor geliyor güneş kartı yenilenme hafiften diyelim böyle hafiften bir melankoli durumları ama her şey bitmemiş bakın burada iki kişi var burada da iki kişi var lütfen lütfen Lütfen güzellikler sizlere doğru da gelecek. Biraz kafayı kaldıralım. Biraz şöyle bir bakalım çevremize. Bundan dolayı da ne diyor? Her iki tarafa da meleyip, platonik arkadaşlarıma da, yalnız arkadaşlarıma da şükret diyor. Güzellikler gelecek. Kahretme. Şükret. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak zaten diyor. Artık yenileniyorsun. Artık yeniden doğuş yaşıyorsun diyor. Her ikinize de sevgili platonik ve yalnız olan arkadaşlarım için koç burcu arkadaşlarımızın açılımını tamamladık canlar. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Hem platonik hem yalnız arkadaşlarımıza hitap edeceğim bakalım. Böyle bir değişiklik yapayım dedim canlar. Şimdi sevgili boğa arkadaşlarımıza geçiyorum. Önce platonik ve ardından da yalnızlara geçeceğim. Sevgili boğa arkadaşlarımızın platonikleri. Evet hmm, güzel güçlü enerjiler geliyor size güçlü enerjiler geliyor sevgili boğa arkadaşım platonik olan boğalar şöyle biraz daha çekeyim ki yalnızlara yer kalsın sevgili boğa arkadaşım platonik olan arkadaşım bakın manyetik çekim alabileceğiniz platonik olduğunuz kişi de olabilir bu yeni yeni kişiler de olabilir bakın ateşlerden canlılık geliyor heyecan duyacaksınız Karşılıklı çekim alacaksınız, güzel haberler alacaksınız, sürpriz teklifler geliyor sizlere. Bundan dolayı da geriye bakış bile yapacaksınız bakın. Nerede kaldı o benim umutsuz hallerim, nerede kaldı benim umutsuz hallerim dercesine 30 Ekim'e kadar bakın bu duygular, bu güzellikler sizleri bekliyor. Haber geliyor, haber alacaksınız. Kimden haber alıyorsunuz? Belki de platonik olduğunuz kişiden, belki de o kişi de size içten içten hayran biliyor musunuz sürpriz geliyor sürprizler çok güzel harika çıktı Sevgili Boğa arkadaşım geriye baktıracak size bu sürprizler bu haberler sizleri geriye bakış yaptıracak çok güzel çıktı harika hadi bakalım canlılık geliyor sizlere daha fazla Hani çok fazla uzatamıyorum 12 Burcu aynı anda çekiyorum canlar şimdi yalnız arkadaşlarıma geçiyorum Hmm, güzel hak ettiğini almaya doğru gidiyorlar dünya kadar mutluluk da yalnız olan boğa arkadaşlarım mı bekliyor bakın cazibe altında kalacaksınız sizin de yalnız olan boğa arkadaşlarım hak ettiğimi almak istiyorum diyeceksiniz bu tür duyguları taşıyacaksınız dünya kadar mutlu olmak istiyorum ben cazibe altında kalmak istiyorum birisi çıksın beni cazibesi altında bıraksın ben aşık olayım aşık olduğum gibi de kişi de bana aşık olsun diyeceksiniz Çıkacak mı? Evet çıkacak ama şöyle de bir şey var canlar. Biraz yalanlara dolanlara dikkat edelim. Sevgili yalnız olan, yalnız olan, bakın ekrana bakarak yaptığım için biraz ters tutuyorum. Yalnız olan bu arkadaşlarım. Pilotoniklere mükemmel çıktı. Size de güzel çıktı. Kötü çıkmadı. Yalnız yalancılara da dikkat edelim. Çünkü siz yalnızsınız değil mi? Yalnızsınız. Karşı taraf bundan yararlanmak isteyebilir şeytani duygularıyla şeytani görüşleriyle sizi kandırmaya kalkabilir çünkü siz zaten yalnızsınız tabiri caizse partner yok sahipsizsiniz olarak geçiyor değil mi sizlerini zannedersiniz hak ettiğimi alıyorum dünya kadar mutlu olacağım evet ben etki altındayım etki altında kalmıyorsunuz kesinlikle şu anki açılımın bunun uyarısını veriyor karşınıza yalanlar Dolancılar çıkabilir illegalciler çıkabilir sizlerin duygularını sömürebilirler gözünüzü dört açıyorsunuz sevgili yalnız arkadaşlarım 30 Ekim'den sonrasında bakacağız bakalım boğanın platonikleri çok güzel çıktı yalnızları biraz sıkıntılı çıktı canlar çünkü yalanlar var bunlara dikkat edeceğiz bakalım 30 Ekim'den sonrasında benim sevgili yalnız olan bu arkadaşlarımı neler bekliyor onlara bakacağız Bereket diyor meleğim. Her iki tarafa da bereket. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Yani bu demek değildir ki sevgili yalnız olan boğa arkadaşım. Hepsi de yalancı çıkacak. Aralarda mutlaka yalancılar çıkacak. Dikkatli ol. Hemen cazibesi altında kalma. Uyarısı veriliyor burada. Anladınız? Hadi bakalım. Sevgili boğa arkadaşım yalnız olan arkadaşlarım. Şimdi sevgili boğa arkadaşlarımızın pilotoniklerini, yalnızlarını hallettik. Evet. Şimdi ikizler arkadaşlarımıza geçiyoruz. Önce ikizler arkadaşlarımızın pilotoniklerini açıyoruz. Ardından da yalnızları. Şimdi pilotonikler. Hmm, fırsatlar yakalayacaksınız. Bu fırsatlar sizi üzebilir. Dikkatli olun canlar. Şimdi yalnız olan Pardon pilotonik olan sevgili arkadaşlarım. Önce pilotonikler ardından yalnızlar. Kolay değil yani her iki tarafa da bakıyorum. İkizler Burcu arkadaşlarımızın... ikizlere de ikizler gelir sizin kartınız. İkizler Burcu arkadaşlarımızın pilotonikleri. Bazı fırsatlar yolunuza çıkacak sevgili ikizler arkadaşlarım. Pilotoniklerinize adım atmak için, onlara yakın olmak için, onlara duygularınızı açmak için. Fakat bir yerde de böyle nasıl diyeyim. Sizi üzmek de istemiyorum da hani... Korku da duyabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırma korkusu. Bu fırsat benim elime geçti. Kendimi açsam, kendimi göstersem, duygularımı sunsam, sundunuz değil mi? Ya kaybedersem, ya beni reddederse, bu fırsatı ben değerlendireceğim sırada, ya cevabı alırsam, ya hak ettiğimi tam olarak alamazsam gibi hafiften gördüğünüz gibi canlar böyle bir duygular içinde olacaksınız 30 Ekim'e kadar korkuya gerek yok. Bu insan size çok da kötü davranmayacak. Merak etmeyin. Bakın burada tek sevgiyle yetinme çıktı. Geçmişi örtü çık örtü çekme çıktı. Bu da çıktı. Çıktı mı? Hak etmeyi, hak ettiğini alma çıktı. Burada fırsatlar çıktı. Ağlamanın gereği yok. Sevgili ikizler arkadaşlarım, platonik olan arkadaşlarım. Ne diyelim? Kişi sizi hak ediyorsa buyursun alsın. Hak etmiyorsa Buna hiç gerek yok hiç gerek yok tamamen hak ettiğini alma bakın bu hak ettiğini almak demektir kişi sizi hak etmiyorsa buna hiç gerek yok sevgili ikizler arkadaşlarım tamam ama fırsatlar yakalayacaksınız bakın kendinizi ifade etme fırsatı yakalayacaksınız üzüntü yok sıkıntı yok ağlama yok kimse için ağlamaya değmez belli mi olur belki de hak ettiğini alacaksın hadi bakalım sevgili platonik olan ikizler arkadaşlarım şimdi ikizlerin yalnızlarına bakalım bakalım bakalım yalnız arkadaşlarımız derken bu nedir bu ne şiddet bu ne celal aman Allah'ım yalnız olan arkadaşlarımızın canına tak etmiş bazı şeyler ikizlerin yalnızlarının canına tak etmiş efendim böyle bir savaşa gider gibi atın halini görün savaşa gider gibi soğuk rüzgarlar estiriyorlar soğuk rüzgarları nasıl estiriyor Planlar yaparak artık yeter artık yetti atlıyor atına gördüğünüz gibi benim yalnız olan ikizler arkadaşlarım plan proje uzun vadeli mutlu aşk planları yapıyor. Niçin yapıyor? Hak ettiğimi alayım risk almak istiyor aslında bazıları risk bile almış. Şu planları yerine getirmek için çünkü kartımız risk almaktan söz eder aldınız mı risk üstüne riskten bakın. Riskli bir durum bu. Sevgili yalnız olan ikizler arkadaşlarım yalnızlığınızı bitirmek için aman Allah'ım savaşa gidercesine hani doğruyu bulmak lazım değil mi? Böyle bir anında paldır küldür savaşa gider gibi bu planlara ulaşmak için mutlu aşka ulaşmak için risk alma durumunuz var. Bakın burada yine de dikkatli olun derim. Hadi ben sizi merakta bırakmayayım canlar bunun sonu nereye gidiyor bu riskin sonu nereye gidiyor Aa, harika ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz evet yine risk çıktı bakın yine risk çıktı illaki risk üstüne risk diyor sevgili yalnız olan ikizler arkadaşlarım gerçekleri kabullenmek isteyeceksiniz karşı taraf her kimisi kimin peşine bu şekil takıldıysanız yalnız olan ikizler ilişkilerinizi düzelteceksiniz o insana da kendinize de bazı gerçekleri kabullendirmeye çalışacaksınız Çünkü 3 tane risk üst üste çıktı Hadi bakalım iyi mücadeleye devam ediyorsunuz Yani ben istediğimi alırım Öyle olsun doğaya dön diyor Her iki tarafınıza da ağlamaya gerek yok Soğuk rüzgarlara savaşa gerek yok Doğaya dönün doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız gücünü ve aradığın tüm cevapları da orada bulacaksın rüzgar estirmeye gerek yok ağlayıp sızlamaya gerek yok mutlaka gelecek güzellik sizi bulacaktır diyor sevgili ikizler arkadaşımın platoniklerine yalnızlarına evet sevgili ikizler arkadaşlarımızı da tamamladık yine de kötü mü hayır güzel güzel çıktı tabii ki de bir yerde mücadele etmek lazım değil mi canlar mutluluğu yakalamak için çünkü oturduğumuz yerde hiçbir şey bize gelmiyor. O da var. Böyle bir şey de var. Elbette mücadele etmek lazım. Çok da kızmayalım. Yalnız olan ikizler arkadaşlarımıza mutluluğun peşinden koşmak lazım. Şimdi sevgili yengeç arkadaşlarımızın önce platonikleri. Evet. Hmm. Ortak noktada anlaşmalar geliyor. Aman Allah'ım. Yengeç arkadaşlarım. Sevgili yengeçler. Platonik olan yengeç arkadaşlarım. Ortak noktada anlaşmalar geliyor da sanırım bu anlaşmalar pek şeye gitmiyor gibi böyle hmm, evliliğe gitmiyor gibi canlar. Biraz böyle eğlenelim, zaman geçirelim artık ne derlerse böyle bir şey geldi bana bu. Şu anki açılım, ortak nokta anlaşımı bakın anlaşmaları macera çıktı. Şimdi baştan alıyorum sevgili yengeç arkadaşlarım, platonik olan yengeç arkadaşlarım. Ortak noktada anlaşabileceğiniz 30 Ekim'e kadar karşınıza birileri çıkabilir bu bir. Platonik olduğunuz kişilerden de bu karşılığı görebilirsiniz. Gördünüz mü karşılığı? Gördünüz. Sevgili yengeç arkadaşım. Aman Allah'ım benim yengeçimi kim tutar? Ay böyle bir verimlilik, kadersel. Ay işte kaderimdeki platonik bana geldi gibi düşüncelere kapılacaksınız. Kapıldın mı bu düşüncelere? Kapıldın. Ama ve lakin karşı taraf maceracı biri çıkacak Ebedi aşk çıkmayacak Buradaki düşündüğün kaderimdeki aşk olarak sizi görmeyecek bu insan Yanlış anlamayın ben bunları söylemek durumundayım Elçi isem buradan alıyorum size veriyorum canlar Bana kızmıyorsunuz Macera olarak bakım yapacak bu insan size Macera olarak sizinle anlaşmak isteyecek bunu da siz hissettiğiniz an değiştirmek isteyeceksiniz. Bu vaziyetten memnun kalmayacaksınız. Sevgili platonik olan yengeç arkadaşlarım. Memnuniyetsizlik değiştirmek istemek demektir. Burada da macera var. Yani gezelim, eğlenelim, takılalım, zaman geçirelim. Yani ciddiyetlik yok. Anlatabildim mi? Uzun vade yok. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kader... Evet sevgili platonik arkadaşım takma kafana hiç takmıyorsun kafana her şeyin hayırlısı herkes yoluna dersin çıkıverirsin işin içinden şimdi yalnız arkadaşlarımıza bakalım yalnız arkadaşlarımıza aman Allah'ım şeytana teslim olmuşlar resmen istedikleri yollarına çıkmadıkça çünkü korku var bir türlü köklü kuruluşu yapamıyorlar yalnız olan sevgili yengeç arkadaşım platonikleri hallettik. Şimdi yalnızlara bakıyoruz. Cazibe altında kalabilirsiniz. Bakın 30 Ekim'e kadar cazibe altında herhangi yolunuza çıkacak olan talipler, kısmetler. ya Öyle ya böyle, öyle ya da böyle. Bay veya bayan birileri yolunuza çıkacak. Bakın burada etkisi altında kalıyorsunuz o insanın. Kalacaksınız. Kaldınız mı? Dikkatli olun diyor. Bu kartımız dikkatli olun. Çünkü daha sonra sizi korkular bekliyor. Neden? engelli olabilir yalancı olabilir yani sizi uzun vadeye getiremeyebilir bu insan diyor bakın burada açılım yapıyoruz değil mi şimdi kısmet açılımı yapıyorum resmen maddi açılım değil bu değil mi canlar yengeç burcu arkadaşımı pilotoniğini ne bekliyor yalnız arkadaşımızı ne bekliyor aşk olarak bakıyorum ya şimdi ben burada aşk olarak baktığım için azize aşk açılımlarında hiç hoş değildir şeytan üçlü bakın dikkatli ol diyor kandırılabilirsin 30 Ekim'e kadar yalnız olan yengeç arkadaşlarıma söylüyorum 30 Ekim'e kadar diyor yoluna engelliler çıkabilir karanlık yüzler çıkabilir seni aldatabilir bundan dolayı diyor lütfen dikkatli ol köklü kuruluş yapmak istiyorsan aile meselesine dikkat edeceksin diyor yoksa bu vaziyette olursun diyor dikkatli tek kelime dikkatli olacaksın yoluna çıkan taleplere hemen kapılmayacaksın bak işte burada üçlü var üçlü var bunlar diyor sağlam ayakkabı olmayabilir diyor buradaki açılımım sevgili yalnız olan yengeç arkadaşlarıma da bu uyarıyı veriyor her iki tarafa ise özgürlük diyor bakın meleğim kısıtlamayın kendinizi değiştir korku yok sal gitsin özgür ol diyor tüm pardon sevgili arkadaşlarım tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor diyor Işıktan dolayı yazılarda o kadar küçük ki ama yani nasıl basmışlar bunları özgürsünüz korku yok korku yok işinize gelmedi mi değiştireceksiniz bitti bu kadar sevgili yengeç arkadaşlarım Kötü mü? Tabii ki de değil. Bilmekte fayda var. Bakın vaziyeti görüyorsunuz. Dikkat, dikkat, dikkatli olacağız. Yalnızlığım bitsin benim diyerek yolunuza çıkan herkese aldanmayacaksınız. Uyarısı veriyor. Açılımım sevgili yalnız olan yengeç arkadaşlarıma. Evet yengeçleri de tamamladık. Aslan arkadaşlarımıza geçiyoruz bakalım. Önce pilotoniklerden başlayalım. Aslana aslan gelir. Sevgili aslan arkadaşım şöyle bakalım evet azize geldi burada da biraz yüzde elli yüzde elli durumları çıktı sevgili platonik olan aslan arkadaşım güçlü adım atmak isteyebilirsin yolunuza çıkan yeni talipler olabilir bakın illaki platonik diye bir şey yok platonik olduğunuz kişi ya da kişilerden karşılık göremeyebilirsiniz yalnızlık canınıza tak eder uzun vadeli yolunuza çıkan kişilerle planlar yapabilirsiniz artık yeter benim mutlu olmam lazım diyerek bakın etki altında kalabilirsiniz etki kartı çıktı etki altında kalıyorsunuz ama kartımız da çok sağlam bir kart değil şimdi sizi uzun vadeye taşımayacak tipler yolunuza çıkabilir sevgili platonik arkadaşım aynı şekliyle platonik olduğun kişi de bunu size düşünebilir siz uzun vadeli plan istiyorsunuz uzun vadeye gidelim gidelim mi? ama karşı taraf kısa vadeli. Bakın burada engeller çıktı. Ancak sizinle maceraya atılabilirim diyor. Burada Azize var. Çevresinde beyaz siyah var. Arada Azize üçlü bir şey var, üçlü. Burada ise evini, yuvasını seven biri var. Bu evini, yuvasını seven kişi ancak ben diyor sizin etkiniz altında kalabilirim. Uzun vadeye ben sizi maalesef taşıyamam. Taşıyamadığım için biz burada ne yapabiliriz, ne yapabiliriz derken ha, mutlaka bir çaresi vardır bu işin. Ne olur daha da olmadı maceraya atılırız. Sen sağ ben selamet. Ne yaşadık oker yaparız anı yaşarız hesabı durumlarını yaşayabilirsiniz bakın. Ben bazen bir öyle yaparım bir böyle yaparım. <gülüyor> bunları yapmak durumundayım canlar. O da benim onlar da benim hareketlerim sevgili aslan arkadaşlarım, platonik olan aslanlarım durum bu. Anlaşıldı hadi bakalım siz bu 30 Ekim'e kadar pilotonik olduğunuz kişi ya da kişilerin çok fazla böyle yani ne bileyim uzun vadeli planlarını siz fazla yapmayın siz yapmayın. Bırakın karşı taraf ne yapacak bakalım kısa vadeli üçlü yüz ancak maceraya atılabiliriz gibi tavırlar söz konusu görülüyor engeller var engeller. Tuhaf bir şey var burada canlar şimdi yalnız olan arkadaşlarımıza bakalım. Aslan arkadaşlarımızın yalnızları neyin kavasını yaşıyorlar böyle bir kolları bağlamışlar evet yalnızlık canına tak ettiği için benim sevgili aslan arkadaşımın kollarını bağlamış mı duruyor değil mi böyle bir doyum tabi işin şakasıydı bu onu bir kenara bırakalım sevgili yalnız olan arkadaşım doyum isteyebilirsiniz bakın burada da doyum çıktı aşk doyumu isteyebilirsiniz Başarılı bir şekilde 30 Ekim'e kadar yolunuza çıkan bay ya da bayan her kim olursa olsun başarılı bir şekilde o insanları sahiplenmek isteyebilirsiniz. Onları tanımak isteyebilirsiniz ki isteyeceksiniz de çünkü değişim geliyor. Bakın değişim güzellikler geliyor. Sizin geçmiş kuraklar olay bitti artık. Yağmurlar yağacak sizin kurak topraklara. Evet güzellikler geliyor bu kez de burada yalnızlar daha şanslı çıktı. Ebedi doyuma, mutluluğa doğru getirecek sizi. Yalnız şunu da söyleyeyim. Buradaki şu vaziyet pek sağlam bir vaziyet değildir. O ellerin bağlı oluşum, yani o ağzın tuhaf bir şekilde büzülmüş vaziyeti geçicidir, kalıcı değildir. Yani buradaki iğneye çok fazla kalıcı değildir. Onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Ama onu bir kenara bırakalım. Böyle bir doyum. Bir iyi niyet aman Allah'ım bir mutlu aşk durumları 30 Ekim'e kadar yalnız olan Aslan Burcu arkadaşlarım bekliyor. Olaya da iyi kısmından bakalım yolunuza çıkan kişileri sahiplenmek isteyeceksiniz. Başarılı bir şekilde kaçırmak istemeyeceksiniz. Değişimler güzellikler gelecek hayatınıza mutlu aşka ulaşabilmeniz için uzun vadeye gidebilmeniz için. Hadi bakalım çok güzel çıktı yalnızlara çok güzel çıktı. Işık işçisi diyor. Her iki taraf için söylüyor bunu. Meleğim ışık işçisisin. Evet sizler ışık işçisisiniz arkadaşlar. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Karanlık yok. Artık güzellikler geliyor. Sevgili aslan arkadaşlarımızla evet yalnızları ve platonikleri hallettik sevgili arkadaşlarım. Çünkü 12 burç olduğu için sevgili arkadaşlar birazcık böyle tutmak durumundayım. Evet, şimdi başak arkadaşlarımıza doğru bir yönelelim, değil mi? Onlara karşı şöyle bir yön tutalım sevgili başak arkadaşlarımıza doğru. Ama bu de karıştırmak durumundayım. Başak arkadaşlarımızın platonikler önce yoğun duygular hmm, cazibe altındalar, ama korku da var. Neden? söyleyeyim mi yoğun duygularda olacaksınız bakın sevgili başak arkadaşım platonik olan başak arkadaşım 30 Ekim'e kadar yoğun duygular bir yerde keskin de olacaksınız bir öyle bir böyle hafiften bir öfke durumları evet içinizde hafiften bir öfke durumları da hissedeceksiniz ama cazibe altındasınız da bir yerde platonik olduğunuz kişinin cazibesi altındasınız da hem şeytanın tutsağı olmuşsunuz Platoniksiniz. Karşı tarafın zincirlerinden kurtulamıyorsunuz. Bir yerde de korku, endişe. Acaba kaybeder miyim? Acaba gider mi? Acaba beni reddeder mi? Maceraya atılabilir sizinle. Çok da ciddi olmayabilir. Çünkü bu kartımız dış dünyaya karşı maceraya atılmaktan ama engelli vatandaşlar için evini yuvasını sevenden söz eder canlar. Şimdi... Platonik olduğunuz kişileri ben bilmem değil mi? Ben onlara ait burada kart açmadım. Size ait açıyorum. O kişilerin ne olduğunu engelli mi değil mi? Bunu siz biliyorsunuz. Engelli ise o kişi evini yuvasını seven biri. Değil ise sizinle maceraya atılacak. Korkuya yer yok. Sevgili platonik arkadaşım. Tamam. Başak Burcu'nun platonikleri. Biraz riskli. Riskli ama... Siz bilirsiniz. Maceraya atılma durumu var. Ha şunu da söyleyeyim. Engelli de olsa sizinle yine maceraya atılıyor. O konuda sıkıntı yok yani. Bunu da söyleyeceğiz. Şimdi yalnız arkadaşlarımıza bakıyoruz. Korku yok canlar. Korku yok. Bu vaziyet yok. Tamam. Zaten şunu söyleyeyim. Sevgili. Tüm 12 burca söylüyorum. Kişi engelli ise tamam. O olay bitti. O ondan hayır gelmez. Tamam. Korkuya gerek yok ondan hayır gelmez. Gördük az önceki kartı evini yuvasını sevenden söz eder. Engelsizse sizinle maceraya atılmaya dünden razı. Ne diyelim durum ortada. Şimdi sevgili başak arkadaşlarımızın yalnızları. Ay şuna bakar mısınız? Yalnız arkadaşlarımız sevildiğini bilmek istiyorlar. Ay bu nedir? Tek sevgiyle yetinmek isteyen maşak arkadaşım var. Yalnız olan arkadaşlarımız. Çünkü platonikleri bitirdik. Tek sevgiyle yetinmek isteyenler var. Canlarım benim ya şöyle geçmişe diyorlar. Örtüyü çekelim. Karşımıza biri çıksın. Evren bize yardım etsin. Şimdi burada yalnız arkadaşlarımızdan söz ettiğim için ben bunu engelli vatandaş diyemem. Evren bize yardım etse de şöyle kader yoluma birini çıkartsa da Şanslı yere doğru gitsemler denge kartımız şanstan söz eder hiç merak etmeyin yalnız olan arkadaşlar bakın güneş yüzünü göstermiş şanslı yere doğru gidiyorsunuz sevildiğinizi hissedeceksiniz hiç merak etmeyin 30 Ekim'e kadardır açılımım. güzel kartlar geldi hiç merak etmeyin evrende yanınızda evrende sizi destekliyor sevildiğinizi er ya da geç mutlaka hissedeceksiniz hiç merak etmeyin şanslı yere doğru siz de gidiyorsunuz sevgili Başak Burcu arkadaşım yalnız olan arkadaşım şimdi her iki tarafa da söylüyorum bunu başardın diyor bakın burada bir şeyler başarılmış aslında bir şeyleri başarmışsınız siz başardın diyor meleğim her iki tarafa da söylüyorum bunu artık zirvedesin ve her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkartıyor diyor sevgili Başak Burcu arkadaşlarıma korku yok artık güzel yere doğru gidiyorsun aynı şekilde hiç fark etmez er ya da geç hakkınız olanı alacaksınız bakın burada sevildiğinizi sizler de bir gün hissedeceksiniz sevgili başak burcu arkadaşlarım aslında işin gerçeğinde bütün genel için geçerlidir bu hiç kimse bu dünyadan canlar ne aşkı tatmadan ne de sevgiyi tatmadan asla gitmeyecektir hiç merak etmeyin er ya da geç sizin olan bir yerlerde sizi bekliyor Rahat olun sadece acele yok Korku yok bitti Yeter ki Hayırlısıyla gelsin Değil mi canlar Her şeyin hayırlısı Ne gelecekse hayırlısıyla gelsin Hayırlısıyla gelmiyorsa Mahrum olalım daha iyi Değil mi ama şimdi Hayırlısıyla gelmiyorsa Kim olursa olsun Mahrumiyet daha iyidir Mahrum kalalım daha iyi İşte bu böyle de bir şey var her şeyin hayırlısı. Şimdi Başak arkadaşımızda da hallettik. Terazi Burcu arkadaşımızın pilotoniğine geçiyoruz derken. Terazi Burcu arkadaşımızın pilotoniği önünü göremiyor. El ayak bağlı bir vaziyette. Hmm. Kendinizi şu anda tabii ki 30 Ekim'e kadar açalım ama son güzel çıktı bakın. Ben her zaman söylerim. Başa bakmıyoruz. Önemli olan son bakın son çok güzel çıktı. 30 Ekim'e kadar Sevgili Terazi Burcu arkadaşımın platonikleri şu an için başlangıçta bu videoyu yüklediğim an itibariyle geçerlidir. Sevgili Terazi arkadaşım bakın o an o dönem içerisinde kendinizi kısıtlı tutuklu önünü göremeyen Öztürkçesi bir şeyler göremez halde olacaksınız hissetmiyorsun görmüyorsun önünde bir şeyler dolaşıyor çevrende bir şeyler oluyor görmüyorsun duymuyorsun bilmiyorsun ruh çökmüş gibi İkilemdesin Korkuların var platonik olan arkadaşım Ama yok böyle bir şey bakın Her şey bitti zannedebilirsin Sevgili terazi arkadaşım Platonik olan arkadaşım Oysa ki aman Allah'ım Bakın burada karşılıklı bir manyetik çekimler Ya bu sizin platonik olduğunuz kişi Ya da yeni kısmetler Çünkü bakın burada hemen ardından Sürprizli gelecek var size Sürprizli gelecek Az önce de söylediğim gibi kimse hakkını almadan bu dünyadan göçüp gitmemiştir. Şu vaziyetin sonunu şu vaziyette bir görün. Ya sizin pilotonik olduğunuz kişi bu insan engelli değilse ya da yeni bir kısmet, sürprizli bir kısmet sizi bekliyor. Sevgili Terazi Burcu arkadaşım, pilotonik olan arkadaşım hiç sıkıntı etmeyin. Bakın karşılıklı bir çekim, bir manyetik çekim aman Allah'ım elektrik almalar hayranlık duymalar aynı şekliyle siz duyuyorsunuz aynı şekliyle de karşı taraf size duyuyor daha sonrasında da sürprizli gelecek planları yapmaya başlıyorsunuz hadi bakalım daha ne olsun çok güzel çıktı son iki çok güzel çıktı şimdi terazi burcu arkadaşımızın yalnızlarına bakacağız canlar üç tane de yalnızlar için çekelim onlar işinde gücünde çalışıyorlar bir şeyleri askıya almışlar terazi burcu arkadaşlarımın yalnızları çünkü korku var neden? geçmişe dair geçmişten ya terk edildi kimse hiçbir zaman hayatı boyunca yalnız olmamıştır değil mi canlar mutlaka ya evlendi ayrıldı ya sevgilisi oldu ayrıldı bir şu şekilde birileri onun hayatından geçti bu yalnız arkadaşlarımızın dikkatli bazı şeyleri askıya alacak Sevgili yalnız olan terazi arkadaşım. Çünkü korku içinde. Neden? Ya ben yuva kuramazsam. Ya mutlu olamazsam. Ya kişi benimle eğlenirse. Çünkü bu da maceradan söz eder canlar. Ya kişi benimle eğlenirse. Evlenmezse. Uzun vadeye gitmezse. Ya ben kandırılırsam. Gibi tarz korkular duyabilir ki. Duyacaksınız da. Tarotumuzdan kaçış yok. Buradakiler... Bunlar bizim içimiz, içimizden geçecek olanlar canlar. 30 Ekim'e kadar bu duyguları taşıyacaksınız. Dikkatli olacaksınız. Bazı şeyleri askıya alacaksınız. Çünkü korkularınız var. Ben de diyorum ki hiç korkmayın. Karşınıza çıkan talipler kötü niyetli değiller. Bakın bu kartımız ne kadar maceradan söz etse de evlilikten de söz eder. Manevi destekten de söz eder. Karşınıza çıkacak olan talipler öyle hemen kesip atmayın Size destek verebilirler. Yanlış anlamayın. Yalnız olan arkadaşlarım hiç yanlış anlamayın. Yani bir anda belki büyük bir aşk duymayabilirler size, büyük bir sevgi duymayabilirler. Ama size destek verecekler. Macera ise macera, evlilikse evlilik, destekse destek. Bitti. Korkmayın, korku yok. Sevgili Terazi Burcu arkadaşımın yalnızlığı. Korkma, korku yok. Güzel, iyi şeyler geliyor. Daha ne olsun? Buyurun işte bakın. Her iki tarafa da ne diyor meleğim? Yolun açık korku yok diyor. Kendini kısıtlı hissetme. Korku duyma. Yolunuz açık diyor. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi diyor. Sevgili terazi arkadaşlarıma. Platoniklere ve yalnız arkadaşlarımıza bu söylenilmiştir. Evrenden lan olsun canlar. Başta sıkıntı çektik mi? Bilin ki evren bize borçlu. Evren bizim hakkımızı vermeden bizi bu dünyadan almayacak dua edelim başta güzellikler bizi bulmadı başta güzellikler bizi bulmuş olsaydı biz evrene borçluyduk düşünün ya evren bize borçlu arkadaşlar alacağımız olsun da vereceğimiz olmasın evren bize borçlu Murad erdik mi mutlu olduk mu olmadık tamam evren bize borçlu er ya da geç bu hesabı evren bize ödeyecek bitti bu kadar başta mutlu olanların Size samimiyetimle söylüyorum vallahi billahi sonları kötü. Çünkü onlar evrene ödeyecekler canlar. Ya bunu böyle düşünün gözünüz seveyim. Mutsuz olmayın, korku yok. Korku yok. Başta çektiniz mi? Üzüldünüz mü? bilin ki gelecekte güzellikler sizi bekliyor ya. Hayat tecrübem söyletiyor bunu bana. Ah 12 burca söylüyorum ama sadece teraziye değil. 12 tüm tüm insanlaradır bu sözüm. Canlar korku yok. Bitti. Evren. Evren sizlere borçlu. Bitti. Er ya da geç alacaksınız hakkınızı. Bitti. Bu kadar. Şimdi sevgili terazi arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Evet ardından kim geliyor? Sıralamayı karıştırmadan. Akrep arkadaşlarımız geliyor değil mi? Bazen veriyorum canlar. Şimdi akrep arkadaşlarımızın pilotonikleri. Evet. Platonikler, platonikler derken bu kartlar tabi ki sizsiniz canlar. Karşı platoniklerinizi açmıyorum ben sizin. Aslında aşıklar açılımına baksanız anlayacaksınız da bakmıyorsunuz ki. Ne diyeyim ben size bilmiyorum. Şimdi benim platonik olan arkadaşlarım artık bir şeylerden bunalmışlar. Hakikaten bunalmışlar. Bu nedir Allah aşkına? Değiştirmek istiyorsunuz. Sevgili platonik olan akrab arkadaşım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Değiştiranasın anasını satayım. Açık ve net söylüyorum. Şengül harbidir değiştir bitti baktınız öyle olmuyor mutlu değilsiniz her yer karanlık önünü göremiyorsun değiştireceksin bunu değiştirmek isteyeceksin değiştirmek için de 30 Ekim'e kadar olan süreçte bakın tez canlı bir şekilde sorun sıkıntı neyse sizi mutsuz eden hani platoniksiniz ya önce platoniyi açıyorum canlar platoniksiniz ya ya platonik olduğunuz zatları değiştirmek isteyeceksiniz ya da içinde bulunduğunuz koşulların sizi kısıtlayıp karşı platoniyinize ulaşamadığınızı zannederek bir şeyleri değiştirmek, kaderi değiştirmek isteyeceksiniz öz Bunun içinde bakın tez canlı bir şekilde atağa geçeceksiniz. Bu atak sonucu kendinizi doyumda hissedeceksiniz canlar ya. Bakın boyum çıktı burada. Gayet iyi niyetli bir şekilde doyum yaşamak isteyeceksiniz. Çünkü neden? Yolunuza başka fırsatlar çıkacak. Değişim bunu gösteriyor. Yolunuza fırsatlar çıkacak. Baktınız platonikten hayır yok. E, bu fırsat kaçar mı? Artık bir şeyler değişsin. Atağa geçmeliyim. Ebedi doyum, mutluluk beni bekliyor. Benim bundan yararlanmam lazım diyeceksiniz. Sevgili platonik olan akraba arkadaşım, çok güzel, harika, bak, bayıldım buna, bayıldım. Hakikaten yani. Hiç durmayın yolunuza çıkan fırsatları değerlendirip onlardan yararlanmak isteyeceksiniz süper harika çıktı şimdi unutmadan yalnız arkadaşlarımıza bakalım evet sevgili akrep arkadaşlarım platonik olan arkadaşlar bir şeyleri değiştireceksiniz hadi bakalım bunu attı sürprizler geliyor yalnızlara da askıya alıyorsunuz ama kartımızda şanslı yere gitmeden söz eder haberiniz olsun kendinizi kısıtlı tutuklu hissetmeyin kısıtlı tutuklu hissetmeyin bakın sürprizler sizi uzun vadeye mutlu aşka getirecek yani şöyle söyleyeyim yalnız olan akrep burcu arkadaşlarım bakın sürprizli teklifler alabilirsiniz aldınız mı? aldınız mutlaka kimse yalnız değildir bazı şeyleri askıya alabilirsiniz aldığınız teklifler ne bileyim birilerinden haber alabilirsiniz öyle bir anda karşınıza çıkıp da kişi size ilanı aşk yapmayabilir bazı haberler alabilirsiniz, sizlere öneride bulunabilirler. Ya şu insan sana ne kadar uygun, sen yalnızsın, o yalnız. Ya gelin sizi birleştirelim gibi. Bundan dolayı bir anda evet demeyebilirsiniz. Çünkü sürprizler var bakın. Bundan dolayı bir anda evet demeyebilirsiniz. Bir şeyleri rastgeye almak isteyebilirsiniz. Çünkü özelinizde artık ne yaşıyorsanız yalnız olan akrep arkadaşlarım, kısıtlıyım ben, tutukluyum ben, hareket edemiyorum ben. Hemen bu kısmete veya sizin önerinize ben evet cevabı veremiyorum gibi. Böyle hafiften bir gel git durumlarınız söz konusu görünüyor. 30 Ekim'e kadar. Oysa ki öyle düşünmeyin. Öyle düşünmeyin sevgili yalnız olan akrab arkadaşım. Bakın mutlu aşka doğru getirecek sizi. Bir anda ben de size evet diyin demiyorum. Böyle bir şey yok. Planlı programla hareket edin. Bakın yıldız kartı uzun vadeli planlardan Sonu ise mutlu aşktan söz eder. Yıldız kartı çok güzel bir karttır canlar. Sürprizlere uzun vadeli planlı programlı hareketler ederek akıllı davranarak böyle bir anda kesip atmayarak hareket edin. Güzellikler geliyor. Mutlu aşk geliyor. Kapatma gözlerini kapatmak. Aç o gözlerini. Sürprizleri gör. Bakın sürprizler geliyor size. Sevgili yalnız olan akrep arkadaşım. Bu kartımız ne kadar bazı şeyleri askıya alsanız da şanslı yere doğru gittiğinizden söz eder. Kısıtlılık tutukluluk yok. Mutlu aşka doğru gideceksin. Biraz gözlerini aç. Aç. At şu bandajı gözünden. Bitti. Çok güzel. Harika. Güzel çıktı. Sürprizler geliyor. Mutlu aşk planları geliyor. Zamana bırak diyor. Ha bir anda evet deme. Siz de aynı zaten. Bakın zamana bırakacaksınız. Yolunuza çıkan bazı fırsatları. Bir anda evet demeyin. Ama görün. Açın gözünüzü. Şöyle bir kenarda dursun. Bir düşünün. Zamana bırak diyor. Her iki taraf arkadaşıma. Zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver. Gerisi sizi bulacaktır diyor. Sevgili akrab arkadaşlarım için. Pilotoniklere ve yalnız arkadaşlarımıza. Meleğimiz... Bu mesajı vermiştir sevgili arkadaşlar kötü mü? Tabii ki de değil şanslı yere doğru gideceksiniz biraz zaman birazcık zaman ama gözlerimizi de açalım canlar gözlerimiz kapalı olduğu an eğriyi doğruyu göremeyiz bitti şimdi akrep arkadaşımızdan sonra sevgili yay arkadaşlarımız sevgili yay arkadaşlarımızın önce platoniklerini sonra yalnızlarını ne bekliyormuş? platonik arkadaşlarımız Baya bir dikkatliler ve işlerinde güçlerindeler. Çalışıyorlar ama güzel geldi. Aa, harika. Zaten görür görmez anlıyorum ne geldiğini canlar. Sevgili yay arkadaşlarım, platonik olan yay arkadaşlarım son derece bakın hem işinizde gücünüzde olacaksınız 30 Ekim'e kadar hem de son derece dikkatlisiniz. Çünkü artık bir yerde bir şeyler tıkanmış. içiniz yanmış. Bir mutluluğa erilmemiş. Ne bileyim yani şu vaziyet bir türlü ...cerian etmemiş hayatınızda ama... ...bakın... ...kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz... ...bir yerde dikkatlisiniz... ...30 Ekim'e kadar... ...bir yerde zaman zaman... ...kendinizi sorgulayacaksınız... ...içsel mahkeme kuracaksınız... ...o benim için doğru kişi mi... ...ben onun için doğru kişi miyim... ...yanlış mı yapıyorum... ...acaba o bana yanlış yapar mı... ...gibilerden gel git... ...içinde olacak olan yay arkadaşlarım var... ...bu bir... İkincisi bazı yayı arkadaşlarım ise işinde gücünde yoluna çıkan yeni yeni talipler meydana gelebilir bakın evlilikten söz eder güvenli ilişkilerden söz eder sevgili arkadaşlarım bu illaki platonik anlamında söylemiyorum platonikte bir yere kadar yani bütün hayatımızı da platoniklerle geçiremeyiz sevgili platonik arkadaşım dışarıya çıktığımızda aman Allah'ım insandan adım atılmıyor değil mi? yeni yeni yüzler yolunuza çıkabilir onlara güven duyabilirsiniz duydunuz mu güvene? duydunuz bakın yeniden bir doğuş eski bitti eskinin olumsuzlukları bitti sevgili yay olan pilotonik arkadaşlarım bir yandan da hani böyle burcu da hatırlatıyorum yay arkadaşlar gerçek aşkla tanışabilirsiniz yeniden doğuş doğdunuz mu bu sizin tabi yanlış anlamayın pilotonikiniz de olabilir bütün yay arkadaşlarımın platonikleri de olmayacağına göre yeni bir talip de olabilir. Ortak noktada anlaşabilirsiniz bakın. Kadehleri tokuşturabilirsiniz. Beraber yüzlük takabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım evlilik sevgililik sevgililikse sevgililik ya da ortak noktada anlaşma çok güzel geldi. Sevgili yay arkadaşlarıma çok çok güzel geldi. Kendinizi güvende hissedeceksiniz. Yeniden doğuş gayet de dikkatlisiniz. Çünkü artık akıllandınız yani. Ya bir şeyler ters gide gide gide gide sizi akıllandırdı. Ortak noktada anlaşmalar geliyor sizlere de çok güzel, harika, güzel çıktı sevgili yay arkadaşlarımın, platonik olan arkadaşlarımın açılımı. 30 Ekim'e kadar. Şimdi yalnızlara bir bakalım. Hmm, yalnızlar önlerini zaten görmüyor. Geriye bakış yapıyor. Ne yapsınlar ve zaten yalnız bir yerde huzur arıyor. Şimdi benim yalnız arkadaşlarım, yay arkadaşımın yalnızları, şöyle sizin görebileceğiniz açıya çekeyim. Yalnız olan arkadaşlar, hem sıkıntı içinde olan arkadaşlarım var, hem huzur arayan arkadaşlarım var. Bir yerde geriye bakış yapıyorlar, bir yerde korku var, endişe var. Acaba benim yoluma talip çıkar mı? Ya da çıkarsa beni kandırır mı? Ya da beni sever mi? Ben severim, o beni sever mi? Beni kandırır mı? Korkutmayacağım korkutur mu hayatta soğutur mu gibi gel git gel git ama şöyle de bir şey var sevgili yay arkadaşlarım da yalnız olan yay arkadaşlarım bayağı da bir sıkıntılılar yalnız olan arkadaşlarım bu maddi sıkıntı olabilir manevi sıkıntı olabilir tam aradıkları yollarına çıkmamış onun sıkıntısı olabilir ama bir yerde de huzur arıyorlar benim arkadaşlarım geriye bakış yapmak isteyecekler Nerede o eskinin olumsuzlukları? Bunu istiyorlar. Ben bunu söylemek istiyorum. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Ben güzel yere doğru gidiyorum. Ben huzuru yakaladım. Bunu söylemek isteyecekler. Ama şu raddeye gelindiğinde ise bakın bir ikilem, korkular belki de sizin bu süreç içerisinde sevgili yalnız olan yay arkadaşım yolunuza yeni kısmetler çıkabilir pek çıkıyor gibi gelmedi burada ama hep de çıkmaz demeyelim birileri gözünüze takılabilir evet gözünüze takılabilir yakışıklı bir bey güzel bir bayan gözünüze takılabilir bundan dolayı huzur bulmak isteyebilirsiniz ona yaklaşmak isteyebilirsiniz bir yerde yok canım artık eskisi gibi olabilir miyiz gerçekten ben ona adım atabilir miyim gibi gel gitlerinizde meydana gelebilir burada korku var ikilemdesiniz Endişelisiniz burada ise yine tekrar bir mücadele durumları sizi bekliyor kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz yolunuza çıkan 30 Eylül'e kadar ki pardon 30 Ekim'e kadar ki süreç içerisinde Eylül Ekim aman Allah'ım 30 Ekim'e kadar ki süreç içerisinde burada yolunuza çıkacak bazı zatlara kendinizi ispatlamak durumunda kalabilirsiniz bayağı bir mücadele vermek durumunda kalabilirsiniz bu bir İkincisi, bu sizin aileniz de olabilir bakın burada değnekler var sevgili arkadaşlar sevgili yay arkadaşlarım yalnız olan yay arkadaşlarım anne baba kardeş yani çevre akrabalar onlara karşı da kendinizi ispatlamak isteyebilirsiniz sizin istediğinizi aile istemez ailenin istediğini siz istemeyebilirsiniz bir şeyler hayatınızda ters gidebilir Yanlış anlamayın. Bundan dolayı da bakın bazı sıkıntıları da zaten arkaya atmışsınız. Bir şeyleri bitirmek istiyorsunuz. Ama gelin görün ki ikilemdesiniz. Korkular var. Öyle bir anda da bir şey. hadiyince deyince de olmuyor. Biraz sanırım mücadele sizleri bekliyor. Sevgili yalnız olan yay arkadaşlarım. Ama ben sizi tabi böyle bırakmayayım. Hmm. Evet biraz mücadele var. Biraz risk alma durumlarınız var. Hani bizde ne derler sevgili yay arkadaşım, yalnız olan yay arkadaşım? Ya bu koyunu gideceksin, ya bu diyardan gideceksin hesabı değil mi canlar? Ya da deveyi mi diyelim? Risk alacaksın. Baktın olmuyor, çıkılmıyor içinden. Risk alıyorsun. Mekanı değiştiriyorsun. Diyarı değiştireceksin. Şehri değiştireceksin. Ortamı değiştireceksin. Sevgili yalnız olan yay arkadaşım. Bakın aradığınızı bulamayıp. Tabana kuvvet gitmek var. Bitti bu kadar. Sonrası yani. Şu vaziyetin sonrasına baktım şu anda. Güç sende diyor. Gittiğiniz takdirde güç sizdedir diyor. Zaten pilotonikler süper çıktı. Bu kez burada yalnızlar biraz sıkıntılı çıktı. Yay arkadaşlarım da. Daha sonrasında güç diyor. Evet. Gücünü eline al. ata kuşkuya ve tüm korkulara dur diyeceksin diyor tamam aynen resmen bu sizden söz ediyor bu melek sizden söz ediyor sevgili yalnız olan yay arkadaşlarım kuşku yok ikilem yok gücünü eline alacaksın riskini alacaksın gideceksin diyor farklı bir diyara yol alacaksın mutluluk ancak o zaman gelecekmiş yalnız olan sevgili yay arkadaşım mesaj sizedir platonikler çok güzel çıktı Evet, şimdi yay arkadaşlarımızı da tamamladık. 30 ekime kadar Ekim, Eylül, Ekim karıştırıyoruz. 30 ekime kadar sevgili arkadaşlar şimdi Oğlak arkadaşlarımızın önce platoniklerine bakalım. Ardından da yalnızlarına geçeceğiz. Hmm. Platonikler, Oğlak platonikler ne oldunuz siz böyle? Yalan olan burada da bir tuhaf gidiyor. Şimdi şöyle çekeyim ki evet yalnız olan yalnız demeyeyim oğlak arkadaşlarımızın önce platonikleri ardından yalnızlar İkisine birden bakıyorum arkadaşlar ya evet platonik olan arkadaşlarım artık bir şeyler bıkkınlık mı verdi baydı mı yani baydı mı platonikler baymış evet bir şeyler baymış bir yerde de karşı taraf bana haber gönderse de şöyle Sevildiğimi hissetsem Bir sevgi arsızlığı yaşasam Ondan yararlansam Diyorsunuz Değil mi canlar? Ama bir yerde de korkular var Yalanla dolanla Bana gelir mi acaba? Evet gelecek canlar Bir miktar yalanı olacak bu insanın size karşı 30 Ekim'e kadar Siz şimdi bu melankoli Hayattan keyif almama gibi durumları yaşarken Bakın size haber gelecek Şimdi %50 yalan dolan haberler gelecek %50 güzel haberler gelecek ve siz bu haberleri de kaçırmak istemeyeceksiniz canlar yalan ya da dolan ya da gerçek yararlanmak isteyeceksiniz bakın ya yeni kısmetlerden size güzel haberler gelecek ya da platonik olduğunuz kişilerden size haberler gelecek canlar bu kartımız güzeldir evet güzel karttır. Sağlam karttır ama gelin görün ki bakın burada yalan dolan var. Haber kartı haberler biraz yalanlı dolanlı haberler olacaktır sizlere karşı. Anladığım kadarıyla benim burada sizler yine de her şeye rağmen pek kaçırmak istemeyeceksiniz. Faydalanmak isteyeceksiniz canlar ama şunu da söyleyeyim %50 güzel haberler gelecek sizlere %50 yalan dolan. Uydurma haberler sizlere gelecek. Şu vaziyetten bir miktar kurtulacaksınız. Ardından bakın canlılık geliyor. Canlılık geliyor canlar. Faydalanacaksınız. Başarılı bir şekilde ama maddi ama manevi bir şekilde faydalanacaksınız. Sevgili platonik olan arkadaşlarım. Oğlak Burcu'nun güzelleri. Neyse yalnızları unutmayalım. Hemen melek kartını çekecektim. Alışık değilim her ikisini de çekmeye. Şimdi yalnız olan arkadaşlar... Oğlak Burcu'nun yalnızları. Hmm. Güzel güzel giderken o da kendini dipsiz kuyu indirdi. Şimdi Oğlak Burcu arkadaşlarımızın platonikleri. Bu da bu sizi hep de korkutmasın canlar. Zaten faydalanma kartını gördünüz az önce. Platonik olan arkadaşlarım. Biraz yalanlı dolanlı haberler alabilirsiniz ama sonuç itibariyle. Güzel haberler alacaksınız ama bu yalanlı dolanlı haber alan arkadaşlarım, platonik olan arkadaşlarım biraz hafiften böyle öfkede duyma durumları var. Onun da altını çizmek istedim. Bana niye yalanla geliyorsun veya bana neden yalan haber gönderiyorsun gibilerden hafiften bir öfke durumları hissedebilir bazı platonik olan oğlak arkadaşlarım. Neyse onları geçtik ama onun dışında güzel mi? Güzeldir. Çünkü faydalanma geldi. Gelelim oğlak burcu arkadaşlarımızın yalnızlarına oğlak burcu arkadaşlarımız vallahi şöyle söyleyeyim 30 Ekim'e kadar yenilenmek istiyorlar gerçek aşkla tanışmak istiyorlar uzun vadeli planlarla şimdi onlar zaten planı yapmış yalnız olanlar bakın burada geçmişi bitiriyor yeniden doğuş yaşayacak yalnız olan oğlak arkadaşım yeniden doğuş yaşıyorsun güzel planlar yapacaksın 30 Ekim'e kadarki süreçte ama ne oluyorsa böyle yine bunu raddeye gelindiğinde bir anda bir bitiş durumları. Neden? Çünkü sürprizli haberler gelecek. Sürprizli haberler geliyor. Sürprizli gelecek var bakın. Ölüm, yıldız, bitiş, sürprizler. Yani siz burada bu gitgeller, bu dipsiz hissetmeler, bu ölüm, bu uzun vadeli planlar gel git gel git saçmalığı bitecek sürprizli haberler alacaksınız kısadan listeye söylüyorum bunu sizlere canlar yani bir arkadaşınız tanıştırabilir bir akrabanız size haber gönderebilir böyle böyle bir kısmet var bunu kaçırma diyebilir size siz bu planları bu şekil yaparken bir anda her şeyi bitiriyorsunuz bu planları sürprizli haberlere sürprizli gelecek olan güzelliklere odaklanma durumunuz görünüyor sevgili oğlak burcunun yalnız arkadaşlarım güzel harika çok güzel çıktı önemli olan sürprizli geleceğimiz önemli olan sürprizli haberler sürprizli olacak bu şekilde olmayacak haber gelince sürprizli gelecek güzel gelecek siz ne yapıyorsunuz buradaki bu gel git vaziyeti bir anda bitiriyorsunuz alacağınız sürprizli Güzel haberler karşısında sevgili yalnız olan oğlak arkadaşım. işte buyurun. Değişimi kucakla diyor. Sevgili arkadaşlarıma değişimi kucakla. Kim söylüyor? Melek söylüyor. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrını olacakmış. Sevgili oğlak arkadaşım sürpriz yenilik demektir. Herhalde hayırlı. Şu kartın kötü bir tarafı yok. Çok güzel. Oğlak Burcu'nun sevgili oğlak Burcu arkadaşlarımızın Pilotoniklerine ve yalnızlarına baktık. Gel gitler de bitti. Güzel sürprizler var ama küçük çaplı Platonik arkadaşlarımıza yalanla gelme durumları da söz konusu. Çünkü kartımız tamamen yalan dolan kartı. Evet sevgili arkadaşlar şimdi oğlak burcu arkadaşlarımızla tamamladık. Sevgili kova arkadaşlarımıza bakalım. 30 Ekim'e kadar Platonikler ne yapacaklarmış bakalım. Bir şeyleri askıya almışlar. Etki altındalar. Sevgili kova arkadaşım. Ne düşünüyorsun? Bakın, Platonik olan kovalar. Bir şeyleri askıya almışsınız. Ama şöyle de bir şey var. Bakın ben güzel buldum. Şu anki bu açılım ben güzel buldum. Sevgili platonik olan kova arkadaşım. Birçok şeyi burada bakın. Aşmışsınız siz. Zaten bu kartımızda şanslı yere doğru gideceğinizden söz eden. Dört dörtlük yaşantı var mı? Yok. Bir sıkıntı var geçmişten gelen bir sıkıntı bu onu da altımıza almışız çiğniyoruz bakın resmen alt kısımda tamam orada kalmış onu aşamamışız bir şeyleri askıya almışız değil mi alacağız daha doğrusu bu yaşanmadı bu önümüzdeki süreç bizim alacağız ne yapıyoruz bir şeyleri askıya alacağız tamam benim sevgili platonik olan kova arkadaşım etki altında hafiften hafiften acı çekiyor Sevgi acısı çekiyor, etki acısı çekiyor. Şurada bir biber ısırıyoruz da canlar ağzımız yanıyor değil mi? Yani sevmişsiniz veya etkilenmişsiniz, elektrik almışsın. Acısız iş var mı Allah aşkına? Ha, sevgi duymasanız tamam acı çekmezsiniz de yani burada bir etki durumları var. Ne kadar askıya alınmış olunsa da bazı şeyler benim sevgili platonik olan kova arkadaşım burada Acı çekiyor kalben, ruhen. Yine tekrar askı durumları. Baktınız olmuyor. Tekrar yine askı. Evet, askı askı ama merak etmeyin. Bakın siz de şanslı yere doğru gideceksiniz. Askıyı alıyorsun. Burada da yan döneceksin. Çünkü ben bunu diyemem. Siz karşı taraftan faydalanacaksınız. Bu kartımız genelde para işlerinde başarılı olmaktan, faydalanmaktan söz eder ama buradaki askı askı faydalanmaktan söz etmiyor olaya yan dönmekten söz ediyor yani birçok kova arkadaşım platonik olan arkadaşım yanlış anlamayın canlar tabi hepinize söylemiyorum eminim ki yüzde 65'inize söylüyorum karşı platoniyinden ümidi kesmiş askı almış acı çekiyor Tekrar askıyı alıyor. İki tane askı var. Ne yapalım? Oldu oldu. Olmadı. Yani bir yere kadar ben sana yan dönmek durumundayım. Hayatta sen bir tane değilsin ki. Hesabı ben bunu her zaman söylüyorum. Böyle bir süreç sizi bekliyor sevgili platonik olan kova arkadaşım. Tamam. Evet. Şimdi yalnız olan arkadaşlarımıza bakalım derken yalnızlar. Bu nedir? yalnızlar bu nedir yalnız arkadaşlarımızın kova sevgili kova arkadaşım yalnız olan kova arkadaşım bakın kalbiniz aman Allah'ım nasıl diyeyim nasıl bıçaklanmış nasıl bıçaklanmış belki de hani hep yalnız mıydınız elbette değildiniz mutlaka birileri hayatınızda geçmiş aylarda yıllarda birileri geldi geçti gitti hayatınızdan değil mi onların bir esintisi olabilir ya da biz buna şöyle de diyelim hani ben sizi korkutmak da pek istemiyorum küçük çaplı bir haber alabilir şok olabilirsiniz yanlış anlamayın bakın şok olabilirsiniz çünkü kartımız şoktan da söz eder aldığınız bir haber üstüne şok yaşayabilirsiniz bundan dolayı aman Allah'ım kadersel olarak sizin önünüz açılacak çünkü ardından gelen bakın Güzel haberler var, sürprizli gelecek var. Buradaki şok her neyse, tam olarak açamıyorum canlar. Bu şok her neyse yalnız olan kova arkadaşım. Bu şok neyin nesiyse sizin hayatınızda kadersel olarak bir şeyleri değiştirecek. Aman Allah'ım ardından güzel haberler gelecek size. Bu haberlerin ardındanki yeni kısmetler bunlar. Çünkü benim yalnız arkadaşıma ne lazım? Yeni bir partner lazım. Biri lazım değil mi yanına? Gelen haberlerin üstüne bakın sürprizli gelecek planları yapacaksınız. Sürprizli haberler var. Sürpriz güzel. Bir şey var burada. Kader değişime doğru gidiyor. Şansa doğru gideceksiniz. Bu küçük çaplı şokun ardından. Sevgili yalnız olan kova arkadaşım. Sürpriz geliyor ya. Güzellikler geliyor. Aman Allah'ım. Burada da Yalnız arkadaşlarım daha süper çıktı. Pilotonik olan arkadaşlarım ise bence de en güzelini yapmışlar. Çok da kötü değil. En güzeli herkes yoluna. Değil mi? Bunu böyle yapmak lazım. Yalnız olan arkadaşım bu küçük şokun ardından kader çarkının dönmeye başlıyor. Güzel haberler alacaksın. sürprizli bir gelecek seni bekliyor. Çok güzel çıkmış. Hadi bakalım. İşte bu. Yeni bir dünya bekliyormuş. Olayı bitiren Platonik olan kova arkadaşımı da yalnız olan kova arkadaşımı da yeni bir dünya sizi bekliyor. Lütfen geçmişi unutalım. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık bolluk güzellik dolu bir dünya. Bunu çoktan hak ettim. kova sen hümanistsin. Bitti bu kadar hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım çok güzel çıktı. Yenilikler de size gelecek. Boş verin eskiyi herkes yoluna. Hadi bakalım canlar. Evet, sevgili kova arkadaşlarımızın da 30 Ekim'e kadar açılımlarını tamamladık. Pilotoniklere ve yalnızlarına baktık. Şimdi balık arkadaşlarımız, bakayım pilotonikleri yalnızlarını ne bekliyor? 30 Ekim'e kadar, evet şöyle bir dağıtmadan olmaz, değil mi? Balıklar, var. şimdi tam mevsiminiz sevgili balık arkadaşlarım. evet. Platonik olan balık burcu arkadaşlarımıza bakalım onları neler bekliyor 30 Ekim'e kadarki süreçte hmm. Platonikler evet dünya kadar mutluluk istiyor platonik olan balık arkadaşım onaylanmak istiyorsun karşı taraftan arayışa geçiyorsun belki de gizli gizli peşinde koşacaksın ya da açık açığa koşacaksın niçin ebedi doyum istiyorsun Mutlu aşk istiyorsun. Etkilenmişsin ondan. Onu istiyorsun. Değil mi canlar? Böyle bir süreç sizi bekliyor bakın. Dünya kadar mutluluk. Artık yeter olumsuz bandajlardan sıyrılayım diyecek platonik olan balık arkadaşım. Beni onayla. Onayla beni ya. Beni iste tamam bana evet de diyecek. Bu duyguları taşıyacaksınız. Zaman gelecek sessiz diye çekileceksin. Sevgili platonik olan balık arkadaşım zaman gelecek arayışa geçeceksin kimi arayacaksın platonik olduğun zatları arayacaksınız canlar bakın burada mutlu aşk için ebedi doyum için onları arayacaksınız 30 Ekim'e kadarki süreçte sizleri bunlar bekliyor sevgili platonik olan balık arkadaşım güzel insan durum ortada böyle bir süreç sizi bekliyor Yararlanmak isteyeceksin artık yeter diyor benim sevgili balık arkadaşım artık yeter bir şeyler olsun dünya kadar mutlu olalım beni onayla diyor ah benim balıkçıklarım şimdi yalnız arkadaşlarımıza bakalım bakalım benim yalnız arkadaşlarım derken aman Allah'ım hmm. şimdi yalnız arkadaşlarımızı pilotoniklerimiz bu duyguları taşıyacaklar belli yalnızlar ise dakikada yalan çıktı şimdi yalnız olan balık arkadaşlarım size daha teklifler gelebilir 30 Ekim'e kadar nasıl teklif gelebilir bunlar sizin yaşayacağınız önünüzdeki süreç yalan mutlaka gelecektir bakın bazı yalanlarla karşılaşacak benim balık burcu arkadaşlarım yalnız olan arkadaşlar karşılaşma durumunuz var resmen kartımız gösteriyor bu yalanları siz fark ettiğinizde ki fark edeceksiniz bakın sevgili balık arkadaşım bitireceksin bu yalanları size getiren kişileri ya da gönderen kişileri bitireceksiniz bunu bitirdin mi yeniden doğuş yaşamak isteyeceksin yeni bir ben yaratacaksın artık diyor şanslı yere doğru gideceksin kader çarkı kader çarkınız dönmeye başlamış şanstan söz eder bazı gerçekleri kabul etmekten söz eder Sevgili yalnız olan arkadaşım, adil yoldan başarı gelecekler bakın. Şanslısın, şanslı yere doğru gidiyorsun. Biraz daha sabret, biraz daha bekle. Adil yoldan başarı sana gelecek. Küçük çaplı da olsa sana gelen yalana dolana hemen inanma, ona kapılma. Bitir gitsin. Yeni bir men yarat. Zaten şans seni bekliyor diyor. Kaderin çarkı dönmeye başladı diyor. Yalnız olan. Balık burcu arkadaşlarımız için güzel çıktı harika çıktı. Çünkü bakın yalandan hemen sonra ölüm geldi. Ölüm derken yanlış anlamayın bitiş. Bitirdiniz tamam bu yalanları dolanları bitirdiniz. Önünüze bakıyorsunuz artık. Şansa doğru gideceksiniz. Adil yoldan hakkınız size gelecekmiş. Sevgili yalnız olan balık burcu arkadaşlarım. Sizleri de böyle bir süreç bekliyor. 30 Ekim'e kadar neyse bu kez karıştırmadım. İşte bu daha ne olsun diyor ya. Daha ne olsun dileğin oldu diyor ama öyle ha deyince olmaz biraz sabır dileğiniz olmuş sevgili balık burcunun platoniyi ve yalnız arkadaşlarım her ikinize bakıyorum burada yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor daha ötesi yok yüreğinizdeki gerçekleşmiş adil yoldan başarı geliyor diyor yani mutluluk gelecek bekle biraz diyor tamam sevgili balık arkadaşıma evet 12 burç arkadaşım Koç Burcu arkadaşlarımızdan başladım. Balık Burcu arkadaşlarımızdan çıktım. Pilotonikler ve yalnızlar, yalnızlar için sevgili arkadaşlar pilotoniklerimize ve yalnız arkadaşlarımıza şöyle bir açılım yapayım. Dedi. Bir değişiklik olsun dedim. Videonun saatini de uzattık da uzattık. Öyle olsun. Bu kezlik böyle olsun. Efendim bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa